Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz cihaz HP -in Olimp PC 200G3 modeli arkadaşlar. Böyle bir cihaz. E, bu cihaz müşterimizden bize artiz görmüyor diye geldi. Çekmeyi söktük arkadaşlar. Şu şekilde ayırlıklı çektim. Burada içte vidaları var. Ekranı tutan vidaları. İki almamız gerekiyor. Bu da tırnaklı, hassas tırnaklı dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Plastik bir pene yardımıyla. Bunun, bu altta var Bunları da söküyoruz. Bunları da aldık Ekranımız çıkması gerekiyor. Arkadaşlar bu yandan açmamız gerekiyor. Bu tarafı açtık, bu tarafı açacağız. Bunu yaparken çok dikkatli olmak lazım ve metal bir şey değdirmemek lazım. Çünkü direkt burası ekran olduğu için ekran, en ufak bir şeyde ekranı kırılabilir ve başınıza büyük bela alabilirsiniz. Evet. Şu an nasıl arkadaşlar? Ekranın bağlantısını kesebilir Şu an ekranımızı söktük. Zahmet. cihazımız için bu şekilde e, RAM'leri burada DDR4 RAM kullanıyor cihaz. 2400 DDR4 2400 RAM kullanıyor orijinalinde 448 GB RAM var evet, 448 GB RAM var e, siz bunu tabii biz bunu artırabiliriz dilerseniz 8816 yapılabilir cihazda Normal üç e, buçuk inç normal hard disk kullanılmış. E, bu cihazlara biz SSD takabiliyoruz. Yani e, cihazınızda hız problemi varsa veya cihazınız yavaş çalışıyorsa daha performanslı performans bir şekilde kullanmak istiyorsanız bunu SSD'ye çevirmeniz gerekiyor. E, bu cihazda müşterimiz bize disk, disk sorunuyla getirdi. Disk görmüyor diye getirdi. Şimdi bakacağız müşterimize bilgi vereceğiz, masrafını söyleyeceğiz, olanların detayları. Tekrar toplanıp çalışırlarla alacağız. Sizin de hiçbir Oliman 200 g model cihazınız varsa bize gönderebilirsiniz. Performans artırımı için veya herhangi bir arızası varsa arıza gidelim için bize gönderebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.